Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca, SMHoca Hoca Matematik YouTube kanalındasınız hepiniz hoşgeldiniz. Gençler bilgisayar malın AYT matematik branş denemelerinin çözümlerini 5.sini yapıyoruz bu videoda. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeyelim sizleri de bekletmek istemiyorum. Kanala abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz denememizi çözmeye başlayabiliriz sevgili arkadaşlar. Evet ilk sorumuza bakalım gençler. Bu, te, bu denemede bu arada 25 tane soru çözeceğiz. 25'ten sonrasını Kenan Kare ile Geometri YouTube kanalında bulabilirsiniz. Kenan hocanız, Kenan komutan sizler için sevgili arkadaşlarım geometri sorularının çözümlerini yapıyor. A ve B pozitif tam sayılar. İşte bu çarpım A kök B'ye eşitmiş. Bu eşitlikte A'nın en büyük değeri için B kaçtır? Şimdi A'nın en büyük değeri demek ne demek? Yani şunu sevgili arkadaşlarım. Şöyle gösterelim bunun maksimum değerini bulabilmek için Tabi ki olabildiğince tüm ifadeleri kökten kurtar diyor Kökün içinde kalan son ifade kaç olur diye sorulmuş aslına bakarsanız Şimdi şöyle diyelim Kök 2 zaten kök 2 Kök 3 de zaten kök 3 Bakın kök 4'ü ben kök 2 çarpı kök 2 biçimde yazacağım Kök 5 zaten asal olduğu için 5 sayısı kök 5 diye kalacak Kök 6'yı kök 2 çarpı kök 3 olarak yazacağım Kök 7'yi kök 7 yazacağım Kök 8'i kök 2 çarpı kök 2 çarpı kök 2 yazacağım arkadaşlar. Kök 9'u kök 3 çarpı kök 3 diye yazacağım. Ve kök 10'u da kök 2 çarpı kök 5 diye yazacağım. Bu da A kök B'yi verecek bizlere. Şimdi burada kök 2 ile kök 2'nin çarpımı bize 2'yi verir. Ki A'nın içerisinde 2 çarpanı vardır deriz. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı bize... Rasyonel sayılar verecektir. Yine bakın kök 2 ile kök 2'nin, kök 2 ile kök 2, kök 3 ile kök 3 ve kök 5 ile kök 5'i çarparsanız bunların tamamınız sonucu rasyonel olur. Ama geriye kalan şuradaki kök 7 sayısı o mecburen kökün içinde kalacaktır. Ve A'nın maksimum değeri için B'nin minimum değerini bulmuş oluruz. B sevgili arkadaşlar 7 olacaktı. Doğru cevabımız A seçeneğiydi. Devam edelim ikinci sorumuzda. M bir tam sayı olmak üzere. 3m kare artı 2m eksi 5'in mutlak değeri ifadesi bir asal sayıya eşitmiş. Buna göre m'nin alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş bize. Şimdi bu 3m kare artı 2m eksi 5 dediğimiz sayımızı gençler ifademizi çarpanlarına ayırabiliriz. 3m'ye m diye ayırırım burayı. Burası da arkadaşlar eksi 5'e artı 1 bakalım artı 5'e eksi 1 diye çarpanlarına ayrılırsa güzel olur. çünkü. Şu şekilde bakın eksi 3m artı 5m daha 2m'yi verir bize. Bunların da çarpma eksi 5'i veriyor zaten. O halde burada m ya 1'dir ya da m eksi 5 bölü 3'tür denilebilir. Ee, tabii biz şu an köklerimizi bulduk ama kök bulmayalım da çarpanlarını ayıralım bu ifadeyi. Yani şu şekilde 3m artı 5 bunun mutlak değeri. Çarpı m-1. Neden hocam ayrı ayrı mutlak değer içerisine aldık? Çünkü bu ifadeyi eşit bu. Pekala şimdi bu neymiş gençler? Bu bir asal sayıymış. Çok güzel. Şimdi burada farklı düşünceler içerisine gireceğiz. Nasıl düşünceler onlar? Şöyle. Şimdi asal sayı dediğimiz muhabbetin biliyorsun iki tane çarparı var pozitif. E bir tanesi bir öteki de kendisi. O halde ben diyeceğim ki şurası birse burasının asal gelmesini beklerim. Eğer Burası 1 ise buranın asal gelmesini beklerim. Önce sevgili arkadaşlar 3m artı 5'i 1'e eşitleyerek başlayalım. 3m artı 5'in mutlak değerini 1'e eşitleyelim tabi ki. E şimdi 3m artı 5'in mutlak değeri 1'e eşitse demek ki 3m artı 5 ya 1 olur veyahut 3m artı 5 eksi 1 olur arkadaşlar. Buradan... 3m eşittir eksi 4 gedir. Buradan 3m eşittir eksi 6 gedir. Bakın buradan m eşittir eksi 4 bölü 3 olacaktır. Buradan da m eşittir eksi 2 olacaktır. Yalnız dikkat edin. m'nin tam sayı olduğunu peşin peşin söylemiş bize soru. E, tam sayı dediyse eksi 4 bölü 3'ü kabul edemeyiz. Bu gitti. Ama m'nin 2 olmasını kabul edebiliriz. Eksi 2. Peki m eksi 2 ise. Şurada yerine yazdığımız takdirde. Hemen gösteriyorum. Şurada yerine yazdığımız takdirde asal gelmesini istiyoruz ya eksi yerine yazın eksi 2 eksi 1'in mutlak değeri 3 gelir ve 3 de bir asal sayıdır dolayısıyla sevgili arkadaşlarım m eşittir eksi 2 bizim için geçerli bir sonuçtur m'nin alabileceği değerlerden bir tanesi budur şimdi devam edelim bir diğer kısma diğer kısmımız neydi arkadaşlar o da şuydu bakın burayı 1 burayı asal olarak kabul edeceğiz bu sefer hadi yapalım mutlak değer içerisinde m eksi 1 eşittir 1 ise m-1 gençler ya 1'dir ya da m-1 eksi 1'dir. Buradan m eşittir 2 veyahut m eşittir 0 gelecektir. Şimdi ikisi de tam sayı. Bunda bir sıkıntımız yok. m2 olursa eğer şunun asal gelmesini isteyeceğiz ya yerine yazalım hadi. 3 kere 2 artı 5 eşittir. Mutlak değer 11 yapar ki 11 asal bir sayıdır arkadaşlar. Yani m'yi biz 2 kabul edebiliriz. 1 de Gençler zaten şu an soru bitti buradan 0 gelse de olur gelmese de olur toplamı bir şey değiştirmeyecek ama yine de bulalım. Ee, devamında m'yi 0 olarak kabul edersek 3 kere 0 artı 5'in mutlak değeri de mutlak değer 5 yani 5 yapar 5 de bir asal sayı olduğu için 0'ı da kabul ederiz ama dediğim gibi kabul etmemize de gerek yok. Çünkü değerler toplamı sorulmuş. E Madem öyle. Eksi 2'yi aldık artı 2'yi aldık bir de 0 alacağız ve bunların toplamı sorulmuş bize. Bunları toplarsanız 0'ı bulursunuz doğru cevabımız da B seçeneği olacaktı. Evet gençler güzel sorular devam ediyorum. Üçüncü soruma aşağıda dairesel cisimlerin merkezlerine merkezine yerleştirilmiş ve saat yönünde merkezi etrafında dönebilen ibrelerin bulunduğu düzeneğin başlangıç durumu gösterilmiş. Bakın başlangıçta ikisi de. Tam olarak yukarıyı gösteriyor. Büyük olan dairesel cisimdeki ibre bir tam turu 100 saniyede. Bakın bu 100 saniyede bir tam tur atıyor. Küçük olan ise 60 saniyede bir tam tur atıyor. Örneğin 30 saniye sonra düzenek şekildeki gibi bir konumlanır demiş. 60 saniyede bir tam tur atıyorsa 30 saniyede yarım tur atacaktır. Burayı gösterir. 30 saniyede sevgili arkadaşlarım 25 saniye yani çeyrek turu geçecek ama yarım da tur atamayacak. Dolayısıyla burayı gösterir büyük ibre. Buna göre bu düzenin aşağıdaki gibi görünmesi için başlangıç durumundan itibaren en az kaç saniye geçmesi gerekir diye sorulmuş. Öncelikle başlangıç durumumuz şu şekildeydi ve burada bir 90 derecelik açı başlangıç durumumuz şu şekildeydi ve bu tarafta bir 90 derecelik açımız var. E şimdi şu çeyrek turu ne kadar sürede atar arkadaşlar? 25 saniyede atar. Şuraya bakıyoruz bu... 3 bölü 4 tur atması gerekiyor saatin yönünde hareket ettiği için. 3 bölü 4 turu şimdi normalde 60 saniyede atıyordu biliyorsunuz. 60'ın 3 bölü 4'üne bakacağız bu sefer. 60'ın 3 bölü 4'ü de 45 saniye olacak gençler. Yani bu şu anlama geliyor. 45 saniye ve katları burası da 25 saniye ve katlarına bakacağız. Hem 25'in hem de 45'in ortak katı olan bir sayı arıyoruz şu an. Dolayısıyla ben gidip 25'i sevgili arkadaşlarım şu şekilde ifade ederim 25 5 kere 5'tir 45 de 5 kere 9'dur bunların zaten obepleri 5 e şunlar da aralarında asal olduklarına göre ekoklarını arıyoruz 5 çarpı 5 çarpı 9 yapar ki bu da bize 225'i verir yani en az 225 saniye sonra ekokunu bulduğumuz için en küçük ortak kat Cevap 225 olacaktı diyebiliriz. Doğru cevabımız D seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar. Evet ilk sayfamızda çözümünü böylelikle bitirmiş olduk. Hayırlı olsun geçelim. ikinci sayfamıza ikinci sayfada dördüncü soru bizi bekliyor. ABC. Gerçel sayıları için bakın A kere C hemen gösteriyorum. A kere C, A eksi B ve C sayıları. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde bize gösterilmiş. Buna göre ABC sayılarını sırala demiş bize. Şimdi öncelikle gençler. Burada C sayımızın pozitif olduğunu görüyoruz. Sıfırın sağ tarafında C sayısı pozitif. C sayısı pozitif ise sıfırın sol tarafında çıkmış bakın A kere C. Dolayısıyla A kesinlikle ama kesinlikle negatiftir. Ve doğal olarak A'nın C'den daha küçük olması gerektiğini bekleyebiliriz. Mesela E seçeneğini ve sevgili arkadaşlarım B seçeneğini ve hatta C'yi ve B'yi eleyebiliriz. A, C'den daha küçük. Şimdi geriye kaldı A ve D seçenekleri. Bundan sonra da şunu düşüneceğiz A ile B'yi kıyaslamak için. A eksi B bakın arkadaşlar pozitif çıkmış. Eksi B'yi karşıya atarsanız A B'den daha büyüktür. Bakın A C'den küçüktü ama aynı zamanda B'den de büyükmüş. Demek ki sıralamamız B küçük A küçük C biçimde olacak. Yani doğru cevap D seçeneğinde verilmiştir arkadaşlarım. Geçiyorum 5. soruya. Erkut'un telefonunun 8 haneli şifresinin ilk 4 hanesi sırasıyla 1, 0, 6 ve 7'den oluşuyormuş. Son 4 hanesindeki sayılarda aşağıdaki gibi bulunuyormuş arkadaşlar. Şimdi baştan 5. hanedeki rakam ilk 4 hanenin oluşturduğu 4 basamaklı sayının yani 1067'nin 3'le bölümünden kalana eşit oluyormuş. Yani şuradaki baştan 5. rakam dediği burası. 1067'yi 3'e böleceğiz arkadaşlar. 3'e böldüğümüz takdirde 2 kalanını verecektir bize. 7 6 daha 13 1 daha 14. 14'ü 3'e bölerseniz 2 kalanını bulursunuz. Demek ki bizim 5. hanemizdeki rakam 2'ye eşit. Baştan 6. hanedeki rakamı bulmak için yani şurayı bulmak için arkadaşlarım. Ee, bu 5 basamaklı sayının 4'le bölümünden kalana bakacağız. Bakın 4'le bölümünden kalan kuralı son 2 basamağın 4'le bölümünden kalanı bulmaktı. Dolayısıyla gençler ben diyorum ki... 72'nin 4'te bölümünden kalan 0'dır. O halde 6. basamağı bulduk 0. Baştan 7 haned, 7. hanedeki rakam yani bu sıfırın sağındaki rakamdan bahsediyoruz. İlk 6 hanenin oluşturduğu 6 basamaklı sayının 9'da bölümünden kalandır denilmiş. Bunun 9'da bölümünden kalanı bulmak için rakamlarını toplarım ve 9'a bölerim. Bakın 72 daha zaten 9 bakmamıza gerek yok. 61 daha 7. 7'nin 9'da bölümünden kalan 7'dir. Demek ki burası 7'ymiş. Baştan 8. hanedeki rakam yani son rakamımız ilk 7 hanenin oluşturduğu 7 basamaklı sayının 8'de bölümünden kalandır. Bakın gördüğümüz üzere 207 sayısından bahsediyoruz. 8'de bölümünden kalan kuralıydı. 207'nin 8'de bölümünden kalan 7'dir arkadaşlar. Dolayısıyla son basamağımızda 7 olacaktı. Buna göre Erkut'un telefon şifresini oluşturan rakamların toplamı soruluyor. Hemen bunları toplayacağız. Şimdi şu kısım 16. Şuraya bakıyorsunuz. Burası da 14. Toplarsanız 30 gelir arkadaşlar. Doğru cevabımız da A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve devam ediyoruz 6. sorumuzdan. n sayısı 2'den büyük bir tam sayı olmak üzere en kenarlı bir düzgün çokgen içerisinde yazılan x sayısı ile x üzeri n sayısı ifade edilmekte. Yani ne demek? Üçgenin içine yazdıysa x küpü, dörtgenin içine yazarsa x üzeri 4, beşgenin içerisine yazarsa x üzeri 5'i ifade ediyormuşuz. Buna göre bu eşitliği sağlayan pozitif x sayısı Kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle şöyle diyeceğiz. Bu kaçken 6gen dolayısıyla x üzeri 6 eşittir. 27 üzeri 4'tür diyeceğiz. Üstlerini eşitlememiz gerekiyor. Basit bir şekilde başarabiliriz bence. x üzeri 6 eşittir. Bir kere 27 dediğimiz sayı 3'ün küpüdür. 3'ün küpünün 4. kuvveti yani 3'ün 12. kuvveti dedim. Ve bunu da 3'ün karesinin 6. kuvveti derim. Buna da 9'un 6. kuvveti derim. Bakın gençler. x'in 6. kuvveti 9'un 6. kuvvetini eşitse tabii ki x 9'un ta kendisidir. Yani cevabımız B seçeneğinde verilmiştir deriz. Devam ediyorum. Bu sayfayı da bitirdik. İkinci sayfamızı. Üçüncü sayfamızdayız. Demiş ki dik koordinat sisteminde y artı x kare eksi 4 x sıfırdan küçük ve 2 y eksi x artı 2 sıfırdan büyük veya eşitsizlik sistemine ait çözüm kümesi aşağıdaki boyalı bölgelerden hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle şöyle diyelim. Elimizde şuradaki y'yi yalnız bırakmaya çalışırsak y küçük veya eşittir. Eksi x kare artı 4x diye bir eşitsizlik var. Yani y küçük veya eşittir. Eksi x parantezinde x eksi 4 diye bir eşitsizlikten bahsedebiliriz. Bunun bir kökünün sıfır diğer kökünün 4 olması gerektiğini görüyoruz. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım bir şöyle biz de kendimizce şıklardaki kadar güzel görünmeyecek olsa da bir kartezyen koordinat sistemi çizelim ve bunun üzerinde şekillerimizle çizelim. Bakın kolları aşağı doğru olan ve bir kökü 0, diğer kökü 4 olan bir parabolden bahsediyoruz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım bu parabol, işte bu şekilde bir paraboldür diyebiliriz. Daha sonra bu parabolü de şöyle birazcık sıfırdan geçecek şekilde düzenlersek güzel olur. Evet, şurası kaçtı arkadaşlar? 4. Şimdi gelin bir de şuna bakalım. 2y büyük veya eşittir x 2 dedim. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Y büyük veya eşittir x bölü 2 eksi 1 geldi şimdi bunun kökü 2'dir arkadaşlar kökü 2 olduğu için şurada 2'den geçecek diyorum ve x gördüğüm yere de e, gençler 0 yazarsam eksi 1'den geçer yani şurasına da eksi 1 derseniz bu ikisinden geçen doğru denkleminden bahsediyoruz bu ikisinden geçen doğru denklemi aynen bu şekilde bir doğrudur şimdi şunu da biraz uzatmak istiyorum açıkçası şimdi gelelim en zevkli kısmına boyama kısmı arkadaşlar bu boyama kısmında da şunu yapacağız Öncelikle birinci eşitsizliğimize bakalım. Parabolden daha küçük veya eşit dedine göre parabolün iç tarafını tarayacağım. Öncelikle sarıyla parabolün iç tarafının tamamını tarıyorum. Bakın şu şekilde. Parabolün iç tarafını taradıktan sonra şimdi doğrumuza geçelim. Doğrudan da sevgili gençler ne demiştik? Doğrudan daha büyük veya eşit. Yani doğrunun üst tarafını tarayacağım. O halde doğrunun üst tarafını tararsanız şu şekilde bir görüntü oluşur. Ve gençler. İkisini de taradığım yer gördüğünüz üzere böyle hafif yeşilimsi bir tona dönüştü. Yani ben şurayı taramam gerekiyormuş. Benim cevabım direkt bu arkadaşlar. Bunu şuradan kesip koparıp biraz şuradan alalım. Kesip koparıp şuraya getirelim ve hangi şıkkımızda bu verilmişse buna bakalım arkadaşlar. Hatta ben size şöyle bir güzellik de yapabilirim. İşte bunu arıyoruz biz. Bu da nerede verilmiş bakın gördüğünüz üzere D seçeneğinde apaçık mevcut aynısı. Dolayısıyla cevabımız denizli olacaktı sevgili arkadaşlar. Umarım güzel anlatmışımdır. Pozitif tam sayılar kümesinde tanımlı yeştir fx fonksiyonu için 8. soruda bunları söylemiş. F256 kaçtır diye soruluyor. Şimdi parçalı tanımlı olan bir fonksiyonumuz var. Bir de ekstradan bize şunu vermiş. F1 eşittir 2'dir bilgisini vermiş. Burada kullanacağız ama sorunun sonunda kullanacağız bunu. Öncelikle F256'yı bulabilmek için 4 kere 64 256 olduğu için şöyle yazıyorum. F256 eşittir dedim. X gördüğüm yere 64 yazacağım. X64 olduğu için 20'den daha büyük veya eşit. Bunu burada yazmam gerekiyor. Yani arkadaşlarım bu ifade aslına bakarsanız F64 eksi 64'ün ta kendisiymiş. Şimdi bize, bize ne lazım? Hocam işte şuradaki F64 lazım. Bunu bulmadan soruyu çözemeyiz. Evet F64'ü bulmak için de X gördüğümüz yere tabi ki 16 yazmalıyız. Bakın x gördüğümüz yere 16 yazacağız. Sadece ama sadece burasıyla ilgileniyorum. 16 sevgili arkadaşlarım 20'den daha küçük olduğu için bu 16'yı burada yerine yazacağım bu sefer. 2 kere 16 32 yapar. 32 çarpı f16 dedim. Ve daha sonrasında da sevgili arkadaşlarım x64'ümüzü unutmuyoruz. Şimdi gelelim f16 kısmına f16'yı nasıl elde ederim f16'yı bulmak için de x gördüğüm yere tabi ki bu sefer 4 yazarım arkadaşlar 4 ise yine 1 ile 20 aralığında olduğu için 4'ü yine burada yerine yazacağım 2 kere 4 8 yapar bakın 32'yi yazdım 2 kere 4 8 çarpı f4 ve eksi yine 64'ümüz unutmayalım son olarak f4'ü elde etmemiz gerekiyor burada şöyle göstereyim f4'ü elde etmemiz gerekiyor f4'ü bulmak için de x gördüğümüz yere tabi ki 1'in gelmesi gerekiyor ve 1 burada olduğu için 1'i burada yerine yazacağım 32 çarpı 8'imi yazdım 2 kere 1 2 yapar çarpı f1 ve 64'ümüzü lütfen unutmayalım şimdi işlemleri yapacağız f1 kaçtı arkadaşlar 2 bakın şurası 2'ymiş 2 çarpı 2 4 4 kere 8 32 32 kere 32 var burada 32 çarpı 32 bir de eksi 64'üm var o 64'ü de 32 kere 2 diye yazayım ben Gelin bir de bunu 32 parantezine alalım bir güzel. 32 eksi 2 gelir. Bu da bize 32 çarpı 30'u verir. Bu da arkadaşlar 3 kere 32 96'dır. Sonra da bir tane 0 eklerseniz 960 cevabını bulursunuz. Ve gönül rahatlığıyla B seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Evet böylelikle 8. sorumuzda çözümünü yapmış olduk. Devam ediyorum 9. soruyla. Yine hoş bir soru. Dik koordinat sistemi de gerçek sayılarda tanımlı. F ve G fonksiyonlarının grafikleri şekilde verilmiş arkadaşlar. Ve buna göre demiş 3 tane eşitlik var. Hangileri yalnızca bir tanecik x değeri için sağlanır diye sorulmuş. Şimdi bakalım f g gx'i sıfır yapanlara bakalım. Öncelikle arkadaşlar f'in içerisinde gx demektir bu ifade. Eşittir sıfırsa benim neyi aramam gerekiyor burada? F'i sıfır yapan değerleri. Şimdi f'i sıfır yapan değerlerde bir tanesi sıfır öteki de 12 olduğunu görüyorsunuz. Yani gx'in bir sıfır olması gerekiyor bir de 12 olması gerekiyor arkadaşlar. Bakalım x değerlerine gelecek. Gx fonksiyonu mavi fonksiyondu. Dolayısıyla mavi fonksiyonda mavinin sıfır olabilmesi için x'in burada bir 10 olması gerekiyor. Yine mavi fonksiyonda cevabın 12 gelebilmesi için bakın gördüğünüz üzere x'in eksi 5 olması gerekiyor. Bizden istenen sadece bir tanecik x değeriydi. Ama biz iki tane x değeri için sağlandığını gördük. Dolayısıyla bu çortladı. yani birinci öncülümüzü eleyebiliriz. Geçtim ikinci öncüle. G'nin içerisine bu sefer fx yazmış. Ve eşit eşitlemiş. Şimdi gençler bizim ne aramamız gerekiyor? G'yi 4 yapanları. G'yi 4 yapan değer burada nedir arkadaşlar? Bakın şu şekilde hop, 3'tür. Yani içerinin biz 3 olmasını istiyoruz. Fx'i 3 yapan acaba ne var? Şimdi Fx'i 3 yapan sevgili arkadaşlar. F neredeydi? Şu kırmızı. Şimdi 3 yapan bakın şuradan şöyle bir doğru atarsanız eğer bir şurası vardır. Bir de burası vardır. Yani iki tane geldi arkadaşlar. İki tane geldiğine göre demek ki bu da olmayacak. Yani ikinci öncülümüzü de patlattık böylelikle. Bu da gitti. Demek ki cevap yalnız 3'müş. İşaretleyelim önce sonra 3'e de bakalım. Diyor ki bize f'in içerisinde g'nin tersinde x'i yazınca 6 gelsin istiyor. Şimdi ben neyi bulmam gerekiyor? F'i 6 yapan değeri bulmam gerekiyor. F'i 6 yapan değer bakın şurada gördüğünüz üzere. Hop 6'ymış. Yani f6 eşittir 6. O halde içerinin ne olması gerekiyor? 6. Şimdi ise g'nin tersinde x'in 6 olmasını istiyoruz. E g'nin tersinde x'in 6 olması demek g'yi 6 yapan x değeri demek. Geldik şu şekilde baktık kaçmış arkadaşlar? Eksi 3'müş. Yani sadece ama sadece bakalım özür dilerim doğru yaptık mı yanlış yaptık Eksi 3 olamaz. Şöyle ki G'yi 6 yapan değer x'e eşit olur. Bu da zaten G'yi 6 yap G6 eşittir 3 olur. G6'da bakın burada 3'müş. Yani x'in değeri 3'müş ve sadece bir tanecik değer var. Dolayısıyla cevabımız doğru yalnız 3 olacak işaretleyelim. Cevaba Ceyhan dedik. Devam ediyoruz. Artık kaçıncı sayfayı bitirdik biz? 4. sayfayım. Yok, 3 sayfa bitirdik ve devam ediyoruz. 4. sayfamızda 10. sorumuzda 10. soruyu çok beğendim. Ee, hani bu denemenin içerisinde ÖSYM'nin yapacağı sınava koysak hiçbir şekilde sırıtmaz diye sonuna kadar güvenebileceğim sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Aklında da bu kadar gerettiyse en beğendiğim soru da bu oldu diyebilirim bu denemede. Şimdi şekil de yani şu şekilde arkadaşlar. Parabol biçimindeki bir pistin A noktasından serbest bırakılan bir topun bir süre sonraki konumu şekil 2'de verilmiş arkadaşlar. Şu şekilde bakın buradan bu şekilde kaymış buraya kadar gelmiş ya da buradan kayıp sonra tekrar geri gelmiş de olabilir. Sıkıntı yok ama son konumu buymuş şekil 2'deki gibi. Topun şekil 1'de zeminden yüksekliği 16 metreymiş şurası. Daha sonrasında şekil 2'deki zeminden yüksekliği de 8 metreymiş arkadaşlar. AB zemine paralel konumda ve 32 metre. Bakın AB dediği yer şurası ve burası arkadaşlarım 32 metre olarak verilmiş bize. Pekala. Olduğuna göre topun A noktasından C noktasına gidene kadar yatayda aldığı yol yani HK kaç metredir diye sorulmuş. HK dediği yer şurası. Şimdi o zaman bizim birazcık düşünmemiz şart. Burası da hazır boş. Şeklimizi falan buraya çizebiliriz. Çalışmalarımız olarak burayı seçebiliriz arkadaşlar. Ben hemen şuraya bir XY kartezyen koordinat sistemi çizeyim. Şu şekilde. Bakın şurası da orijinimiz olsun. Tamam? Şimdi benim bu şeklim parabolik bir yapı. Parabol biçiminde demiş sonuç olarak değil mi? Ve ben bu şeklin şu kısmını bakın şurayı şuradan şöyle başlatmak istiyorum. Burası 16'ymış gençler. Ve bu şekilde düşünecek olursanız şöyle değmiş ve kaçmış arkadaşlar bu. Tamam mı? Hatta biraz daha şöyle yayvan da çizebiliriz. Şu şekilde değmiş ve kaçmış. Çok güzel. Şimdi bunun değip kaçtığını düşüneceğiz tabii. Dolayısıyla ben şunu alıp... Birazcık yukarı taşımak istiyorum. Şu şekilde değsin sonuç olarak değil mi? Pekala. Gençler. Buranın tamamı 32 metre ise şurası bakın 16'dır. Hemen yazdım. 16. Yani burası 16 burası da 16'dır. Burası 16. e Burayı da vermiş 16 olarak. E, ben bu parabolün denklemini yazabilirim. Nasıl yazacağım? Şu şekilde. Bakın. fx eşittir dedim. Tepe noktamın apsisi 16 ve e, tabi bu tepe noktası x ekseni üzerinde olduğu için direkt a çarpı diyorum a'yı bilmiyorum x eksi 16'nın karesi diyebilirim. Parabolün genel hattı bu. Yalnız a'yı bulmam için de bana bakın 16'yı vermiş. O zaman f 0 diyorum 16 gelmesi lazım. a çarpı 0 yerine yazarsanız 16'nın karesi gelir burası. Eşittir 16 ise e tabi doğal olarak a'nın 1 bölü 16 olması şarttır. Yani benim fx fonksiyonum aslına bakarsanız 1 bölü 16 çarpı x eksi 16'nın karesidir diyebiliriz hem de gönül rahatlığıyla. Peki hala şimdi gençler f(x)'i bulduk. Bizden neyi istemişti? Buranın 8 metre yüksekliğindeki yerin apsisi lazım bize. O zaman ben şunu düşünürüm. Ya bunun cevabını 8 yapan şey ne acaba? Sonuç olarak fonksiyonda yerine yazınca yani şurada bir yerden bahsediyoruz. Şurası 8'miş. E şimdi ben burada bunu yerine yazınca karşılığında cevabın 8 çıkmasını istiyorum. Acaba nedir bu? O zaman biz buraya a diyelim ve a'yı yerine yazdığımız takdirde 1 bölü 16 çarpı a eksi 16'nın karesi eşittir 8 gelmesini istiyoruz dedik. Buradan artık çok kolay işlem 16'yı aldınız kaldırdınız buradan şuraya attınız 8 çarpı 16 dedik buraya. Şimdi a eksi 16'nın karesi 8 kere 16'ymış gençler. Bunu bulduk. Tamam neyin karesi 8 kere 16'dır o zaman ben a eksi 16'yı şu şekilde düşünürüm. 8'in karekökü 2 kök 2 çarpı 16'nın karekökü 4 yani a eşit a eksi diyelim önce a eksi 16 eşittir 8 kök 2'dir dedim. Buradan eksi 16'yı karşıya atarsanız 16 artı 8 kök 2'yi bulursunuz. Zaten cevabın 16'dan büyük gelmesini istiyorduk. Ee, hocam işte bunu 8 yapan 2 tane değer var. Yani bir tanesi de şurada sonuç olarak neden ona bakmadık derseniz ona bakmak için de a eksi 16 hani şurada... Kare, kare kökünü almıştık ya. A eksi 16'yı bu sefer neye eşitlememiz gerekiyordu? Eksi 2 kök 2 çarpı 4'ü eşitlememiz gerekiyordu. 16'yı karşıya attığınız zaman 16 eksi 8 kök 2 de burasıdır arkadaşlar. Ama biz bu tarafı aradığımız için, k noktasını aradığımız için cevabımız 16 artı 8 kök 2 olacaktır. Burası da orijin olduğundan arkadaşlar uzunluk 16 artı 8 kök 2'dir dedik. Cidden güzel bir soruydu. Devam edelim 11. soruyla elveda diyoruz 10. soruya bay bay. Şimdi gençler <gülüyor> tabii bu kısmı siliyoruz çözümüne de bay bay dedik. 11. sorumuzda abc sıfırdan farklı birer gerçel sayı olmak üzere demiş. Burayı direkt gözünüzde çözebileceğiniz bir soru olarak düşünüyorum. Benim konu anlatımlarını dinlediyseniz orada size net bir şekilde bunların nereden geldiğini ve nasıl oluştuğunu anlattım. Denklemin kökler toplamı kaçmış arkadaşlar 6 bakın bunun kökler toplamı 6. Peki bu denklemin kökler toplamı kaçtır diye soruluyor. Yalnız üstteki denklemden alttaki denkleme geçerken dikkat edin. Katsayılar aynı. Ve sadece ama sadece x gördüğü yere... Bakın x gördüğü yere... x eksi 1 bölü 2 yazılmış gençler. Tamam x eksi 1 bölü 2 yazılmış. E peki şimdi o zaman şöyle düşünelim biz. x gördüğümüz yere x eksi 1 bölü 2 yazıyorsak arkadaşlar... Benim iki tane köküm vardı bir tanesi x1 öteki de x2. Şimdi bak bunu bu tarafa attınız 2x eksi 1'i de bu tarafa attınız artı 1. Yani aslına bakarsanız yeni oluşacak denklemin kökleri 2x artı 1 formatındadır. Yani benim köklerim 2x1 artı 1 ve 2x2 artı 1 olacakmış yeni denklemin kökler kökleri. E bunların toplamı sormuş zaten 2 parantezinde x1 artı x2 artı 2 diyebiliriz. E, x1 artı x2'nin bir zaten 6 olması gerektiğini biliyorduk çünkü soruda bize vermiş. 2 kere 6, 12 yapar. 2 eklediniz 14. Bize cevabı verir. Tamam bak, gözünüzde bile çözebilirsiniz. Burada bölmüşse çarparsınız önce. Burada çıkarmışsa toplarsınız. 2 ile çarpıp 1 topladığınız zaman zaten köklerin 2x artı 1 olması gerektiğini de zaten görebilirsiniz. 11. Soruyu da çözdük. Devam ediyorum. 12. Soruyla x kare artı 2 x eksi 1 eşit 0 denkleminin köklerinden bir tanesi neymiş arkadaşlar? A. Olduğuna göre a küp eksi 3 a bölü a eksi 1 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi öncelikle benim köklerimden bir tanesi a ise ben bu a'yı yerine yazarak denklemi sağlattırabilirim. Nasıl yani? Şu şekilde a kare artı 2 a eksi 1 eşittir 0'dır arkadaşlar. Şimdi bu cepte ama burada a küp falan var. Bunları ne yapacağız hocam? Hemen şu şekilde bir e, olayın içerisine girişelim öncelikle. A küp eksi 3 y ben a eksi 1'e polinom bölmesi olarak böleyim. Farklı bir şekilde bulunabilir mi? Tabii ki de bulunabilir. Ama ben bu şekilde tercih ettim. Daha iyi anlaşılması açısından. Bakın ben burayı a kare ile çarparsam. A'nın küpü eksi a kare gelecektir. Çıkarırsanız da a küpler birbirini götürür a kare eksi 3a geldiğini görürsünüz. Şimdi de a ile sevgili arkadaşlarım çarpacağım. Ve böylelikle a kare eksi a'yı bulacağım. Çıkardığımız takdirde de eksi 2a gelmesi gerektiğini görebiliriz. Bu ifade yani a küp eksi 3a bölü a eksi 1 dediğimiz ifade aslında bakarsanız şunun ta kendisiymiş bakın. A kare artı a ve eksi 2a bölü a eksi 1'miş sevgili gençler. Bu buna eşit. E peki şimdi. Ben a kare artı 2a eksi 1'in 0 olması gerektiğini biliyorum ya. Ben bunu şöyle yazsam. A kare artı a artı a eksi 1 eşit 0 diye yazamaz mıyım? Bence gayet yazarım tatlı da olur. Burada a ile a'nın toplamı 2a yapar çünkü. A kare artı a'yı yalnız bırakırsanız bunu karşıya attığınız takdirde a kare artı a'yı 1 eksi a olarak bulursunuz. Ve şurası aslına bakarsanız 1 eksi a'nın ta kendisiymiş deriz. Bakın şu eksiği artı yapacağım. Paydayı eksiyle çarpacağım. Buna hakkım var sonuç olarak. Ve bunu da bileşik kesir gibi yazarsanız. Yani buna bunu çarpıp şunu üstüne ekleyeceksiniz. 1 eksi a'nın karesi artı 2a bölü 1 eksi a dedim arkadaşlar. Bizden istenen ifade bu. Artık yenisini istiyoruz. Bunu istiyoruz. 1 eksi a'nın karesini açalım. A'nın karesi eksi 2a artı 1 artı 2a. Bölü 1 eksi a dedim. Ki gördüğünüz üzere buradaki 2 a ile artı 2 a birbirini de götürür. Geriye ne kaldı? A kare artı 1. Yazıyorum yenisini. A kare artı 1 bölü 1 eksi a kaldı. E şimdi ne yapacağız? Şimdi de şunu yapalım arkadaşlarım. Madem ki a kare, a kare artı 2 a eksi 1 bakın şuradan eşit sıfırdı. Bana da a kare artı 1 lazım. O zaman a kare eşittir 1 eksi 2 a derim. Her iki tarafa 1 eklersem a kare artı 1 eşittir 2 eksi 2a olur. Bunu da yerine yazarsanız 2 eksi 2a'yı 2 eksi 2a bölü 1 eksi a. Bakın üst tarafı 2 parantezini alın 1 eksi a gelir. Alt tarafta da 1 eksi a'mız mevcut. O halde bunlar cort cort birbirini götürürse cevap elimde patlar. Doğru cevabımız 2 olacaktı sevgili arkadaşlarım. Evet 12. soruyu da bitirdiğimize göre 13. sorumuza geçebiliriz tabii ki. Şimdi demiş ki yukarıda bir kısmı sarı renkli bir kağıtla kapatılmış PX polinom fonksiyonunun grafiği var. Böyle soruları gördüğünüz zaman korkmayın arkadaşlar. Çözmesi daha eğlenceli ve daha kolay olan sorulardır. Şimdi bakın PX polinomunun derecesini bize 4 olarak vermiş. Bu 1. 4. dereceden. Yani şunu söyleyebiliriz. Mesela bir tane burada kesmiş ya artık. Şimdi yukarıda çıkması gerekiyor. Bir yerde daha kesecek. Etti 2. Şimdi diğer kök ya çift katlı olabilir ya da tek katlı olabilir kökler. Dolayısıyla arkadaşlarım bizim bu grafiğimiz bu x ekseni'ni ya iki noktada kesip bir noktada teğet olacak. Bak iyi, iyi dinle burayı. Ya iki noktada kesecek bir noktada teğet olacak. Ya da dört noktada kesecek arkadaşlar. Karşıya geçecek. x ekseninin karşısına geçecek. Pekala. Px polinomunun bir çarpanını da x kare eksi 4 olarak bize vermiş. Yani bu nedir? x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpanıdır, çarpımıdır. Ve bunun bir kökü 2'dir, bunun da bir kökü eksi 2'dir. E şimdi buraya bakıyorsun bir de 4 diye kök var, etti 3. Tamam çok güzel. Px polinomunun sabit terimini de bize 1 olarak vermiş. Şimdi o zaman gelin şöyle bir şey yapalım sizde. Ben şu x eksenini bir tamamlayayım arkadaşlar şuraya. Şöyle bir tamamlayalım tamam mı? Bir de y eksenini tam tamamlayalım şu şekilde. Y ekseninde tamamladık mı tamamladık. Şimdi bak nerelerden geçiyor dedik. Polinomuz sabit terimi 1 ise y eksenini 1'de kesiyor dedik. Yani şurası şöyle 1 olsun. Y eksenimizi burada keseceğiz. Bu 1. Bir. bir kökümüz var 2. Şurasına 2 diyelim. Diğer kökümüz de -2'ymiş arkadaşlar. Şuraya da şöyle -2 diyelim. Buralarda da gençler x80'ini ya değecek ya geçecek karşıya geçecek şimdi çizmeye başlayalım bir kere şuradan gelmiş ya ikiden geçeceği için şuradan şöyle geçirdim e birden de bu şekilde geçecek şimdi karşımıza iki farklı versiyon çıkacak bir ya bu şekilde geçer ve karşıya tekrar geçmek için şu hareketi yapar tamam mı ki şıklarımıza bir bakalım böyle bir şey var mı bakın şurada iki numaralı olabilir ee, bir de sevgili arkadaşlar şunu yapalım. Şunu silelim şuradan. Tamam mı? Silemedim. Şöyle silelim. Ya da buradaki eksi değer ve kaçar. Bu şekilde de olabilir. Böyle bir şey var mı? Bakın o da 1 numarada mevcut. 3 numaraya bakalım. Bakın burada sadece ama sadece 2'den geçmiş. Eksi 2'den de teğet. Evet birincisinin aynısı olacağım ama farklı olan bir yeri var y eksenini 2'de kesmiş. Bu zaten balık baştan kopmuş. Bu gider arkadaşlar. Çünkü bizim sabit terimimiz 1 iken x 0 verince 1'den geçmesi lazım. Yani y eksenini 1'den kesmesi lazımdı. O halde 1 ve 2 olabilir diyeceğiz. Doğru cevabımız da d seçeneği olacaktı dedik. Devam edelim 14. soruyla. Evet px polinomunun derecesi 1'dir. Buna göre 3 tane eşitlik vermiş. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi derecesi 1 ise doğrusal fonksiyondur. Sen artık bu doğrusal fonksiyona Px eşittir derecesi 1 ise herhangi bir derecesi 1 olan fonksiyon sağlar bunu sağlamak zorunda Çünkü bir genellemeden bahsetmiş o zaman gideceksin Px'i x seçeceksin ve buradaki eşitlikleri sağlatmaya çalışacaksın hadi bakalım Px-1 nedir hocam x-1'dir Px artı 1 nedir e o da x gördüğümüz yere x artı 1 yazarsak x artı 1'dir bir de bunu ikiye böl demiş hadi yapalım Artı 1 ile eksi 1'i birbirine götürür. 2x bölü 2 eşittir x'tir Bu da px'in ta kendisi midir? Evet ta kendisidir. Çünkü px'i x seçmiştik. Bakın px'e eşit olur demiş. Demek ki doğru. Geçtim ikinciye. p2x artı 1 nedir? 2x artı 1'dir. p4 eksik. 4x 1 nedir? O da 4x 1'dir. İkisini toplarsanız 6x gelir. Alt tarafta da bir de ikimiz var. Bu da bize 3x'i verir. Peki bu 3x demek? p3x demek mi? Evet x gördüğümüz yere 3x yazarsak p3x'e eşit olur. Demek ki sevgili arkadaşlarım bu da olur. Üçüncüye bakalım P4x 2 4x artı 2'dir. 2x artı 4'te 2x artı 4'tür. Bir de bunu 2'ye böl demiş. Bakın üst taraf 6x artı 6 alt tarafta 2. Bunu 2 ile sadeleştirirseniz 3x artı 3 gelir. E, x gördüğünüz yere 3x artı 3 yazınca bu da P3x 3'e eşit olacaktır. Demek ki bu da oluyormuş. Hangileri doğruymuş? Hepsi cevap E seçeneği olacaktı. Evet arkadaşlarım artık bu sayfayı da bitirmiş olduk. Devam ediyoruz 15. sorumuzda. Matematik öğretmeni Zeynep Hanım'ın Ayşe Bilal ve Cemre isimli öğrencilerin uyguladığı bir sınavda birinci ve ikinci sorunun doğru cevabı A'ymış. Şimdi birinci ve ikinci sorunun doğru cevabı A ise bakın Ayşe doğru cevap vermiş. Bilal doğru cevap vermiş. Cemre birinci soruyu yanlış çözmüş. İkinci sorunun da cevabı A ise Ayşe yanlış çözmüş. Bilal de yanlış çözmüş. Cemre de yanlış çözmüş. Üçüncü ve dördüncü sorunun doğru cevabı C'ymiş arkadaşlar. Bakın bu yanlış çözmüş. Bu da yanlış çözmüş. Bu da yanlış çözmüş. Dördüncü sorunun cevabı C'ydi. Bu doğru çözmüş. Bu da doğru çözmüş. Bu yine yanlış çözmüş. Cemre full çekiyor şu an. Evet. Beşinci ve altıncı sorunun doğru cevabı E'ymiş. Ayşe yanlış. E, bu da yanlış. E bu da yanlış. Cemre'ye helal olsun. Altıncı sorunun cevabı yine E'ydi. Yanlış. Yanlış ve doğru. Çok şükür Cemre bir tane doğru yaptı arkadaşlar. Şimdi Ayşe'nin böylelikle iki doğrusu var. Bilal'in iki doğrusu var. Cemre'nin bir doğrusu var. Gerçi o kadar Cemre'ye salladık ama Ayşe ve Bilal'in de durumu içler acısı yani. Neyse bu cevaplarla ilgili PQR önermeleri aşağıdaki gibi tanımlanmış. P önermesine bakalım. Ayşe'nin doğru sayısı Bilal'in doğru sayısından fazladır. Ayşe'nin iki Bilal'in ikiydi fazladır demiş. Yanlış fazla falan değil. P önermesi yanlış. Bilal'in doğru sayısı... 2. Cemre'nin doğru sayısından fazladır demiş. Yani 1'den fazladır demiş. Doğru. Cemre'nin doğru sayısı Ayşe'nin doğru sayısından fazladır demiş. Yanmış arkadaşlar. Cemre en düşüktü. 0 1 0'mış. Şimdi 0 Q 1'di. 0 R 0'dı. R 0'dı Q'da 1. Evet. Aralara diyor şimdi. Şuralara. Şuraya şuraya ve şuraya. İse ancak ve ancak ya da bağlaçlarından hangileri sırayla yerleştirilirse 3 önermenin de doğruluk değeri 1 olur demiş. Yani bunların doğruluk değerlerinin ne çıkmasını istiyoruz arkadaşlar. Hop, hepsinin de 1 olmasını istiyoruz. Hadi bakalım. Hayırlı işler. Şimdi ise bağlacını nasıl 1 yaparız? Burada iseyi nereye yazarsak yazalım sonuç 1 olur zaten. Şimdi o zaman ise'den bir vazgeçelim ise sevdasından. Nereye bakalım? Ancak ve bakalım. Ancak ve ancak bağlacının 1 olması için... Her iki birleşenin de aynı olması gerekiyor. E burada ne var? 0-0 var. Demek ki burası kesinlikle ama kesinlikle ancak ve ancak olacak. Bu bir. Ya da bağlacının sonucunun bir olması için ikisinin de birbirinden farklı olması gerekiyor. E 0-1-0-1 o zaman buraya yada'yı buraya iseyi koyabilirim. Veyahut buraya iseyi buraya yada'yı koyabilirim. Yani ise ancak ve ancak ya da. Bakalım var mı ise ancak ve ancak ya da. Ki cevap Bursa'ymış şanslıyız ilk denediğimiz oldu. Bu ya da ancak ancak ise de olabilirdi ki böyle bir e, şık yok zaten. Dolayısıyla doğru cevabımıza B şıkkı diyebiliriz. Devam ediyorum 16. soruyla. A, B'nin alt kümesi olmak üzere A, B, C kümelerinin eleman sayılarıyla alakalı şu bilgiler verilmiş. A birleşim, B birleşim, C'nin eleman sayısı ne olduğuna göre A kümesinin eleman sayısı soruluyor. Şimdi şöyle diyelim. A, B'nin alt kümesiymiş ya. Şu benim A kümem olsun. Tamam mı gençler? Şu da benim B kümem olsun. Şöyle B'yi de böyle gösterdik. Diğerini de mavi renkle gösterelim. Bir tane de C kümesi çizelim ama C kümesi her ikisini de şu şekilde sonuçta kesebilir. Ne dedik? Şuna A dedik. Buna B dedik. Şuna da C kümesi dedik. Şimdi A kesişim C'nin tümleyeni. A kesişim C'nin tümleyeni demek sevgili arkadaşlarım. A kümesinin şurada kalan kısmıdır. Hemen size gösteriyorum bakın. Şurasıdır. Şurası. Ve bunun eleman sayısı C fark B'ye eşitmiş. C fark B'de gördüğünüz üzere şurası. Demek ki oradaki eleman sayısı buradaki eleman sayısına eşitmiş arkadaşlar. O halde ben ikisinin de eleman sayısına ne diyelim? X diyelim. Tamam. Burada 2 tane eleman var. Burada da 2 tane eleman var. Peki. Bir de ne demiş? B kesişim A'nın tümleyeni. A'nın dışında kalan yerlerle B'nin kesişimi demek gençler. Bakın orası da şurası. Simit olan yerdir. B kesişim A'nın tümleyeni sarı bölge. Burada gençler en tane eleman olsun diyelim ve bu da A kesişim B kesişim C'nin eleman sayısına eşitmiş. Yani onu da şu şekilde gösterebilirim. Hepsi'nin kesiştiği yer burasıdır. Burada da sevgili arkadaşlarım yine en tane eleman varmış. Şimdi A birleşim B birleşim N'yi kullanmayalım. N'yi kullanmayalım çünkü N burada var. O zaman A diyelim. Şurası A burada da A tane eleman varmış. Şimdi A birleşim, B birleşim, C'nin eleman sayısı aslına bakarsanız 2A artı 2X'tir. İşte buna N demiş. Diyor ki A kümesinin eleman sayısı kaçtır? A kümesinin eleman sayısı bir X var bir de A var. Yani A artı X. E şimdi bu bunun yarısıysa o zaman cevap N bölü 2'nin ta kendisi olur. Doğru cevabımız A şıkkıymış gençler. Güzel soruydu, akıllıca bir soruydu. Devam ediyorum 17. sorumla. ABC kümeleri aşağıdaki gibi tanımlanıyor. A kümesi öyle X'lerden oluşuyor ki bu X'ler 3'ün katı doğal sayı katı. B kümesi öyle yerlerden oluşuyormuş ki yerler 3'ün kuvveti. Z kümesi de öyle Z'lerden oluşuyormuş ki C kümesi e, k'nın küpü yani kübik sayılar. Buna göre aşağıdaki sıralı ikililerden hangisi kartezen çarpım kümesinin bir elemanıdır? Bakın burada bir kartezen çarpım verilmiş bize. A fark B demek A'da olup B'de olmayan demek. Yani aslına bakarsanız 3'ün katı ama 3'ün katı ama 3'ün kuvveti olmayan sayılar. 3'ün kuvveti değil diyelim. Kartezen çarpım. A kesişim C yani şunun da şunun kesişimi de hem 3'ün katı olup hem de kübik sayı. 3'ün katı ve kübik sayı diyelim. Tamam. Şimdi birincisine bakalım. 3'ün katı olsun ama 3'ün kuvveti olmasını istiyoruz. Şimdi 3'ün katı ama 3'ün kuvveti değil güzel. 3'ün katı ama 3'ün de kuvveti gitti. 3'ün katı 3'ün kuvveti değil güzel. 3'ün katı 3'ün kuvveti değil güzel. 3'ün katı ama 3'ün kuvveti dolayısıyla geriye kalan A, C ve D. İkincisine bakalım. 3'ün katı ve kübik sayı olsun istiyoruz. 9 kübik sayı değildir. Gitti. 27 kübik sayıdır. Cevap C. 64 yine kübik sayıdır. Kübik sayıdır ama 3'ün katı olan bir kübik sayıyı arıyoruz. Dolayısıyla 64 3'ün katı değil zaten. Dolayısıyla bu da gitti. Doğru cevabımız C seçeneği olacakmış sevgili arkadaşlar. 17. soruyu da çözdük. Bu sayfayı da bitirdik. Böylelikle şöyle uzaktan da bakalım. Devam ediyoruz. 18. sorumuzda Demiş ki bize ln 6 faktöriyel x ln 3 faktöriyel de y olduğuna göre ln 20'nin x ve y türünden eşiti. Basit düşüneceğiz ki soru bizim olsun. Şimdi ben ln 6 faktöriyelden ln 3 faktöriyeli çıkaracak olursam ki bu x'dir bu da y'dir. Çıkarırsanız elen 6 faktüryel bölü 3 faktöriyelle karşılaşırsınız. 6 faktüryel 720'dir. 720'yi 3 faktüryel yani 6'ya 6 bölerseniz elen 120 gelir sevgili arkadaşlarım. Doğru mu? Doğru. Pekala. Şimdi bu elen 120'yi de ben elen, elen e, 20 çarpı 6 diye yazarım. Bunu da elen 20 artı elen 6 biçiminde yazarım. Daha sonrasında. Daha sonrasında. Elen 3 faktöriyel demek ne demek? Elen 6 demek. Elen 6 y'ymiş arkadaşlar. Bakın. X eksi y dedim. Eşittir. Elen 20 eksi. Elen 6 neydi? O da y'ydi. E, eksi y'yi bu tarafa atarsanız arkadaşlar. Bakın artı y özür dilerim. Çünkü burada artı vardı. Bu tarafa atarsanız x eksi 2 y'nin elen 20'ye eşit olması gerektiğini görebiliriz. Demek ki doğru cevabımız da d seçeneğinde verilmişleriz Bakın en kısa çözdüğümüz sorulardan birisiydi. Devam ettim 19. soruyla. Aşağıda bir cep telefonunun ekranında bulunan dikdörtgen biçimdeki fotoğrafın santim cinsinden boyutları verilmiş bize. Uzun kenarı logaritma küp kök 3 tabanında 16 kısa kenarı logaritma 9 tabanında 256. Telefon aşağıdaki gibi yatay pozisyona getirilince fotoğrafın kenarları belirli bir oranda küçülmüş. Buna göre ikisinin santim cinsinden değeri hangisidir diye sormuş. Şimdi fotoğrafın tabii aynı oranda küçüldüğü için fotoğrafın en boy oranı değişmiyor. Tamam bu değişmiyor. Öncelikle uzun kenarına bir bakalım. Logaritma küp kök 3 demek 3 üzeri 1 bölü 3 demek tabanında 16 demek de 2 üzeri 4'tür. 4'ü başa attınız 1 bölü 3 de ters çevirip attınız 4 kere 3 çarpı logaritma 3 tabanında 2 yaptı. Bu 1. Bu uzun kenar. Kısa kenara bakıyoruz. Kısa kenar içinde logaritma 3'ün karesi tabanında 256 demek 2 üzeri 8 demek arkadaşlar. 8'i ve e, şuradaki 2'yi başa atarsanız 4 çarpı logaritma 3 tabanında 2'yi elde edebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada şunu yapacağız. Ee, şurası 9'du 3'ün karesi tamam doğru sıkıntımız yok. Şimdi gençler uzun kenarın kısa kenarına oranına bakalım. Yani bunu ben 4 çarpı logaritma 3 tabanında 2'ye böleyim bak. Gitti gitti gitti gitti demek ki uzun kenarın kısa kenara oranı 3 olacakmış. Şimdi burada uzun kenar şurası ki Alttaki görselde uzun kenar. Aslına bakarsanız üstteki görselde kısa kenardır. Çünkü telefonun en iyiydi burada, burası. Dolayısıyla burası zaten logaritma 9 tabanında 256'dır. Ben bu logaritma 9 tabanında 256'yı demek ki x'e bölünce 3 gelmesini istiyorum. E o halde x ile 3'ü yer değiştirirseniz logaritma 9 tabanında 256 bölü 3'ün x olması şart. E Şimdi burada şunu yapalım 3'ü 1/ bölü 3 diye şuraya atalım Tamam bunu attıktan sonra da logaritma 1/ bölü 3 çarpı logaritma 9 nedir arkadaşlarım şu 3'ü kaybettik Tabii ki 3'ün karesiydi 256'da 2, 2 üzeri 8'dim başa gönderirseniz ikisini de 8/6 logaritma 3 tabanında 2 yapar 8/6 da biliyorsunuz 4/ 3'tür 4/3 çarpı logaritma 3 tabanında 2. Şimdi şıklarımıza bakalım. Hepsinde de bu şurası verilmemiş. Dolayısıyla 4'ü bunun kafasına, 3'ü de bunun kafasına atarsam logaritma 27 tabanında, 27 tabanında 16 yapar. Bu da bize E seçeneği de verilmiş diyebiliriz. Evet, gençler 19. sorumuzun cevabı E'ydi. Devam ediyorum 20. sorumla. 20. soruda ABC pozitif gerçel sayılardır demiş. Bakın logaritma A kere B var. Ben bunu nasıl yazarım? Logaritma A artı logaritma B diye yazarım. Yanında da eksi logaritma C'miz var. Bu bize logaritma 3'ü veriyormuş. Bu bir. Daha sonrasında logaritma A artı logaritma C var. Eksi logaritma B dedim. Eşittir bu da logaritma 4'müş arkadaşlar. Ve yine burada logaritma B artı logaritma C'miz var. Eksi logaritma A diyorum. Bu da logaritma 5'i veriyor bize. Çok güzel. Tüm bunları yazdıktan sonra işlem gayet basit artık. Şöyle diyelim mesela şu ikisini toplarsanız şunla şu gider bunla bu gider iki tane logaritma a kalır. 2 tane logaritma a da bize logaritma 12'yi verir. Bu ikiyi a'nın kafasına gönderirseniz logaritma a'nın karesi eşittir logaritma 12 olduğuna göre demek ki a kare eşittir 12 diyebilirim gönül rahatlığıyla. Şu ikisini toplayalım bu sefer. Bu sefer de eksi logaritma a ile logaritma a ve eksi logaritma c ile logaritma c gider. 2 çarpı log b kalır. Bu da log 3 artı log 5'ten log 15'e eşittir. Yani b karenin 15'e eşit olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bir de hangi ikisini toplayalım c'yi bulabilmek için? C'yi elde edebilmek için de şu ikisini toplayalım arkadaşlar. 2 tane logaritma c gelir toplarsanız. Ve bu da logaritma 20'dir. Yani c kare eşittir 20 olacakmış. Bakın biri 20... Şu 20 şu 15 bu da 12 hepsini toplarsanız 47 cevabına ulaşırız doğru cevap e seçeneğinde verilmiş deriz ve gençler devam ediyorum 20 sorumla 21 sorumla alt kısımda az daha es geçiyordum şuraya çok yazı yazmışız göremedim soruyu Şurayı bir silelim Heh. Şimdi gençler bakın demiş ki genel terimi parçalı tanımlı biçimde verilmiş bir dizi var. A7 artı A9 bölü A4 işleminin sonucu soruluyor bize. Şimdi A7 bakın şuraya 7 yazarsanız 7 tek. Tek olduğu için 2 üzeri 7 artı 2 üzeri 8'e eşitmiş. Şurada yerine yazdım. A9 o da tek. Dolayısıyla 2 üzeri 9 artı 2 üzeri 10'dur. Bölü A4 4 çift olduğu için burada yerine yazacağız. 4 üzeri 5 eksi 4 üzeri 4 dedim arkadaşlar. Şimdi... Bir bakalım üst tarafı 2 üzeri 7 parantezine alırsam 1 artı 2 artı 4 artı 8 gelir. Alt tarafta da 4 üzeri 4 parantezine yani 2 üzeri 8 parantezine alırsanız şurada 4 kalır. Yan, taraf, yan tarafta 1 kalır. 2 üzeri 7 ile 2 üzeri 8'i sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. Üst taraf 1 artı 2 artı 4 artı 8 15 yapar. 15'i 3'e bölerseniz 5 gelir. 5 bölü 2 bana cevabı verir. Doğru cevap D idi. Ve gençler devam. 22. soru. Ortak farkı sıfırdan farklı olan e, pozitif terimli bir AN aritmetik dizisi için bu eşitlikler verilmiş A6 kaçtır diye soruluyor. Bakın bu bir bu bir e, aritmetik dizi. Her birini A1 cinsinden yazabilirim. A1 çarpı A8 nedir? A1 artı 7R'dir. Eşittir diyorum. A2 A1 artı R'dir. A4'te a A1 artı 3 R'dir. Dağıtalım. A1'in karesi artı 7 A1 R eşittir. A1'in karesi artı 4 tane A1 R artı 3 R kare dedik. A1'in karelerini götürdüm. Bunu bu tarafa gönderdim. 3 çarpı A1 çarpı R eşittir. 3 çarpı R kare dedim. Daha sonrasında 3'ler gitti. R'lerden de birer tanesini kaybettim. A1 aslına bakarsanız R'ye eşitmiş. Şimdi A1 R'ye eşitse A2 dediğimiz şey R artı R'den 2 R'dir. A3 dediğimiz şey 2 R artı R'den 3 R'dir. Demek ki indis neyse AN ne olacakmış? NR olacakmış. O halde A3 nedir? 3 R A5 nedir? 5R. Toplayın bakalım. 8R eşittir 16 mı? R kaçtır arkadaşlar? 2'dir. Bizden ne isteniyor? A6. Yani 6R isteniyor. 6 kere 2'den doğru cevabın 12 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Cevap B'ydi. Devam. 23. soru alt kısımda. Birbirine eş iki daireden biri, şekildeki gibi 3 eş parçaya, diğeri ise 6 eş parçaya ayrılıp numaralandırılıyor. Bu daire dilimlerinden gençler yeterli sayıda seçilerek bir daire oluşturulmak isteniyor. Buna göre bu seçim işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi öncelikle üçünü de buradan seçersem daire oluşur zaten üçün üçlüsü artı iki tane buradan seçeyim üçün ikilisi. Şimdi bunun bir tanesini seçmedim ya şunu mesela buradan onun yerine iki tane seçmem lazım altının ikilisi. Tabii çarpıyoruz artı daha sonrasında şuradan bir tane seçerip 3'ün birlisi şuradan 4 tane seçerim. 6'nın dörtlüsü ve tamamını sağ taraftan seçebilirim 6'nın altılısıyla. işte cevap bu. O halde 3'ün üçlüsü 1 şununla yazalım tabii ki. 3'ün üçlüsü 1 artı 3'ün ikilisi 3, 6'nın ikilisi 15'tir. 45 geldi. 3'ün birlisi 3, 6'nın dörtlüsü 6'nın ikilisine eşittir 15'tir. Yine 45 geldi. 6'nın altılısı da 1. 45 45 90 2 daha 92 yapar. Cevap E seçeneği olur gençler. Ve devam 24. sorumuzda. 24. soruda küpü, x kare artı a'nın küpü eksi 3 eksi x'in 5. kuvveti açılımında x üzeri dörtlü terimin kat sayısının eksi 9 olduğu belirtilmiş. A kaçtır diye soruluyor. Şimdi x üzeri dörtlüleri ben nasıl bulurum? x karenin tabii ki karesini almam gerekiyor. Bakın birinci terimin karesi alınmış. O zaman buraya 3'ün 3'ten ne çıkarsa 2 kalır. 1. Bir. 3'ün birlisi yazıyorum. Çarpı a'nın da birinci kuvvetini alıyorum. Bu şekilde. Bu bize x üzeri 4'lü terimin... ...şuradaki x üzeri 4'lü terimin katsayısını verir. Bir de şuraya bakacağım. Ne demişti? X üzeri 4. Şimdi şunun kaçıncı kuvvetini alacağım? Eksi x'in. Demek ki dördüncü kuvvetini almam gerekiyor. O halde 5'in dörtlüsü demem gerekiyor. Çarpı 3'ün de sevgili arkadaşlarım... ...birinci kuvvetini almam şart oluyor. Şimdi tabii bir de... ...bunu bulduktan sonra başında eksi olduğunu da unutmayacağız. Şurası 3 çarpı a... Eksi diyorum. Şuraya bakıyorum. Bak burası 5. Burası 3. 3 kere 5. 15 yapar. 15. Bak buradaki x üzeri 4'lü tenimin katsayısı 15. Buradakinin de 3a. 3a'dan 15 çıkınca kaç kalıyormuş? Eksi 9 kalıyormuş. O zaman 3a eşittir. Eksi 15'i karşı yatarsanız 6. A'nın ise 2 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Gönül rahatlığıyla doğru cevabımız E seçeneği olacaktı ve ve son sorumuz bundan sonraki sorular Kenan Kara ile Geometri YouTube kanalında Kenan Kara hocanız sizler için çözecek arkadaşlar. Bir manavın terazisi bozuk olduğundan ağırlıkları gerçek ağırlıklarından %20 olasılıkla 250 gram eksik, %50 olasılıkla 250 gram fazla ve %30 olasılıkla doğru ölçmekte. Terazide en az 1000 gram ağırlığındaki ürünler tartılabilmekte. Ağırlıkları 1250 ve 1500 gram olan iki farklı ürün ayrı ayrı bu terazide birer kez tartılıyor. Buna göre toplam ağırlığın doğru çıkma olasılığı yüzde kaçtır diye soruluyor sevgili arkadaşlar. Öncelikle... 1250 gramlık ağırlık 3 ihtimalle 250 gram eksik tartılırsa 1000 gram olur. 250 fazla tartılırsa 1500 olur. Aynı tartılırsa 1250 olur. Ve ekstradan 1500 gram ağırlığındaki ise sevgili arkadaşlarım. 250 gram eksik tartılırsa 1250 olur. 250 fazla tartılırsa 1750 olur. Aynı tartılırsa da 1500 olur. Daha sonrasında şunu yapacağım. İkisinin ağırlıklarının toplamı ayrı ayrı tartılınca ikisinin ağırlıkları toplamı yine 1250 artı 1500'den 2750 olsun istiyorum. Bakın 1000 ile 1750 seçilirse bu gerçekleşir. 1500'de 1250 ve 1250 ile 1500 olursa istediğimiz gerçekleşecek. Şimdi 1000 olması için 250 gram eksik tartması gerekiyor. Bunun olasılığı %20 ki ben o %20'ye 1 bölü 5 diyeceğim. Fazla tartması için %50 olasılık vardı 1 bölü 2. Aynı tartması için 3 bölü 10 olasılık var. Bunlar için de aynı şey geçerli. 1 bölü 5, 1 bölü 2 ve 3 bölü 10. Bakın şimdi gerçekleşmelerine bakalım. 1 bölü 5 ile 1 bölü 2 aynı anda gerçekleşecekse 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 2 artı. 1 bölü 2 ile 1 bölü 5 aynı anda gerçekleşecekmiş. Ve son olarak 3 bölü 10 ile 3 bölü 10 aynı anda gerçekleşecekmiş. Arkadaşlarım cevabımız bu olacak bizim. Şurayı çarparsanız 1/10, burayı çarparsanız 1/10. Yani etti 2/10 ve şurayı çarparsanız da 9/100 gelir. Buna bir 0, buna bir 0 eklerseniz 29/100'ü görürsünüz. Bu da %29 diye okunur biliyorsunuz. O halde cevap E seçeneği olacaktı diyebiliriz. Evet arkadaşlarım 26. sorudan itibaren trigonometri var ve trigonometri artı geometriyi Kenan Kara Hoca'nın sizler için çözüyor kendi kanalında. 6. denemede görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.